x ekseni etrafında döndürme üzerine yeterince örnek yaptık. Şimdi biraz da y ekseni etrafında döndürmeye başlayabiliriz. Eksenlerimizi çizelim hemen. Burası y ekseni, bu da x ekseni. Bir örnek üzerinden anlatayım ama genel bir fonksiyon olarak da ifade edebiliriz. y eşittir x kareyi çizeyim. Sadece pozitif x'li kısmı çizeceğim, çünkü y ekseni etrafında döndüreceğim ve zaten grafik simetrik. İşte y eşittir x kare. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Şimdi fx diyelim, örnekte ise y eşittir x kare. fx burada. x ekseni etrafında döndürdüğümüz zaman, oluşan hacmi nasıl bulacağımızı biliyoruz. Şimdi y eşittir 0 ne kadar genel tutacağımıza karar vermeye çalışıyorum? 1 arasında diyelim, sıfırla 1 arasında. Sanıyorum, integral limitleri size makul gelecek. Şimdi bu alanı y ekseni etrafında döndürüyorum. Sonuçta cismimiz neye benzeyecek? Tabanı silindir gibi bir şey olacak, değil mi? Şöyle bir şey benzeyecek. Tepesi de buna benzeyecek. Tam bir silindir olmayacak, öyle değil mi? Tüm bu bloğu döndürseydik, silindir olurdu. Ama biraz içi biraz oyulmuş gibi görünecek. Bakalım bunu çizebilecek miyiz? Bunu farklı bir renkte çizeyim. İçi oyulmuş gibi olacak. Evet, umarım anladınız ne demek istediğimi. İçi yani bir kase gibi. Dışı da bir silindir gibi. Bunu alıp çeviriyorsunuz. İçteki eğri y eşittir x kare olacak. Tamamen döndürebilirsiniz, evet. İşin en zor kısmı da zaten çizmek. Şimdi bunu nasıl buluyoruz? Şekilde size bir fikir vermiş olabilir. Disk yöntemini kullanamayız. Daha önce x ekseni etrafında döndürürken disk yöntemini kullanıyorduk ve bu diskleri topluyorduk. Şimdi kabuk yöntemi olarak adlandırılan bir yöntem kullanacağız. Peki kabuk yöntemi nedir? Disklerin hacim toplamı yerine kabuklar bulacağız. Ama kabuk nedir? Şimdi şurada bir dikdörtgen düşünün. Şöyle, x1 noktasında. Boyu ne olacak? Boyu fx1 olacak, değil mi? Boyu bu. Şimdi bu dikdörtgeni y ekseni etrafında döndüreceğiz. Peki bu neye benzeyecek? Bir kabuğa benzeyecek. Silindirin dışına benzeyecek. Bu çizdiğime benzeyecek. Evet, biraz daha güzel çizseydim çünkü anlamanız doğru cevap bulmaktan daha önemli. Bakalım bunu biraz daha düzgün bir şekilde çizebilecek miyiz? Kabuğun altı şöyle görünecek. Evet bu doğruları çizmeyi bitireyim. Sanıyorum anladınız. Tamam. Yani kabuk şöyle görünecek. Kabuğun dışı şöyle katı olacak. Eni olacak ama içi boş olacak. Aslında bir halkaya benziyor. Bu halkanın yüksekliği nedir peki? Fx 1'dir. Şimdi daha parlak bir renkle göstereyim. Halkanın yüksekliği f x 1. Seçtiğimiz noktadaki f x değeri. Peki halkanın yüzey alanı ne olacak? Şu dış kısım yani. Şimdi düşünelim. Halkanın çevresi çarpı yüksekliği olur değil mi? Halkanın çevresi nedir peki? E, temel geometri bilginizden bunu bulabilirsiniz. Çevre neydi? 2 pi çarpı yarıçaptı. O zaman yarı çapı biliyorsak çevreyi de buluruz. Yarı çap neydi? Yarı çap döndürme ekseninden bu noktaya olan uzaklık. Yani yarı çap bu. Bu örnekte yarı çap x1. Değer bulduğumuz noktadaki x değeri. Çevre ise 2 pi çarpı o noktanın x değeri. Yüzey alanı da o zaman çevre çarpı bu yükseklik. Yükseklik içinde ne demiştik? f x 1 demiştik, yüzey alanı diyelim. Yüzey alanı eşittir, çevre çarpı yükseklik yani 2 pi x 1 çarpı f x 1. Bunun yüzey alanını bulmuş olduk, peki şimdi hacmi nasıl bulacağız? Bunun eni nedir? Yani bu halkanın kalınlığı nedir? Bu kalınlık nedir? Bu çok küçük bir kalınlık değil mi? Bu parçanın eni dx, integralini aldığımızda ise en gittikçe küçülecek ve sonsuz adet parça olacak. Yani bunun eni dx, bu parçanın eni dx yüksekliği ise f(x1), x1 tam ortada olacak. Merkezi olan uzaklık ise x1. Umarım anlamışınızdır. Şimdi bu kabuğun hacmi nedir? Kabuğun hacmi eşittir kabuğun yüzey alanı çarpı yüzeyin genişliği. Bu genişlik de dx'di. Yani bu çarpı, bu çarpı dx'e eşit. Kabuğun hacmi o zaman 2 πx 1 çarpı fx1dx. Sanırım nereye varmak istediğimi artık anlamışsınızdır. Şimdi bu cismin hacmi ne? Bu kabukları toplayacağım o zaman. Burada bir kabuk var. Şurada daha az yüksek bir kabuk daha var. Burada da daha büyük bir kabuk var ve ben bunların hepsini topluyorum. Burada bir kabuk, şurada bir kabuk ve bunların hepsini toplayacağız. Bu ne demek? Bu da integral almak demek. Size şimdi x1 diye bahsetmiştim ama aslında tüm x'ler için toplam alacağız. Bu eğriyi y eksene etrafına çevirdiğimizde oluşan hacim eşittir 0'dan 1'e 2 pi x, f dx'in integrali. Bu bir sabit, o yüzden 2 pi'yi dışarı alabiliriz. Şimdi bir örnek yapalım. Fonksiyona x kare diyelim. Bu durumda hacim eşittir 2 pi'yi dışarı alalım. 2 pi çarpı 0'dan 1'e x çarpı f dx'in integrali. Bizim f x'imiz x kareydi. Bu o zaman x küp, öyle değil mi? x küp. Yani 2 pi çarpı x küp'ün ters türevi. Bu da x üzeri 4 bölü 4'e eşit. 1'deki değeri eksi 0'daki değeri. 2 pi çarpı 1 üzeri 4 eşittir 1, yani 1 bölü 4 eksi 0. 2 pi çarpı 1 bölü 4 de, pi bölü 2 eder, yani y ekseni etrafında döndürdüğümüzde bu hacmi elde ediyoruz.